kanalımıza tekrardan hoşgeldiniz bugün yepyeni bir video ile sizlerin karşısındayız primili pankekler yapacağız hem göze hem de mideye hitap edecek çok tatlı pankekler yapacağız bugün 1 adet yumurta ile işe koyuyoruz ve üzerine 2 yemek kaşığı kadar toz şeker ilave ediyoruz ve ilk işlem olarak bunları güzelce çırpıyoruz. Şekerlerimiz eriyinceye kadar çırpma işlemini gerçekleştiriyoruz. Siz dilerseniz bu aşamada mikserde kullanabilirsiniz. Ama bugün yapacağımız bütün tarif kaşıkla yapılabilir. Kolay bir tarif olacak. Yumurta ve şekeri karıştırdıktan sonra 21 yemek kaşığı kadar süt ilave ediyoruz. Ve ardından tekrardan bir çırpma işlemi gerçekleştireceğiz. 21 yemek kaşığı süt yaklaşık olarak 150 metre tekabül ediyor eğer evinizde bir ölçü kabı varsa bu şekilde sütü ölçerek de ekleyebilirsiniz bu aşamadan sonra artık un ekleme işlemine geçebiliriz 11 yemek kaşığı kadar unumuzu ekliyoruz bu miktarda yaklaşık olarak 125 gram çırpma işlemi sırasında topak halinde un kalmamasına özen gösterin ee, bu şekilde olanlar varsa mutlaka ezin çünkü yerken ağza gelmesi hiç hoş bir şey olmayacaktır. Unla çırpma işlemimiz bitti. Şimdi yarım çay kaşığı kadar karbonatımızı ekliyoruz. Yarım yemek kaşığı kadar da toz şeker ekliyoruz. Ardından çırpma işlemine devam edeceğiz. Karbonat kullanmak istemeyenler bu aşamada karbonat yerine kabartma tozu da kullanabilirler. Ve son olarak 2 yemek kaşığı kadar da eritilmiş tereyağımızı ekliyoruz. Ve son kez çırparak artık harcımızı hazırlamış bulunuyoruz. Bir 2 dakika kadar tavamızı ocakta ısıttık ve ardından bir kaşık yardımıyla gördüğünüz gibi akıtarak küçük pankeklerin şeklini veriyoruz. Bu aşamada kesinlikle yağ kullanmayın. O pürüzsüz e, görünen tarafı tamamen yağ kullanmadığımız için gerçekleşiyor. Harcına koyduğumuz tereyağından dolayı tavaya kesinlikle yapışmıyor. Gördüğünüz gibi artık arka taraflarını çevirerek iki tarafında pişmesini sağlıyoruz. Hem görsel olarak çok şık, hem de pratik oluyor. İki yüzünde pişirdikten sonra artık pankeklerimizi tabağımıza alabiliriz. Hem sizlerin hem de çocuklarınızın çok hoşuna gideceğini düşündüğümüz mini mini pankeklerimiz artık hazır. Hazırlama aşaması çok basit. 5 dakikadan fazla sürmemekte. Dilerseniz siz bu aşamada bir çikolata sosu hazırlayarak üzerine dökebilirsiniz veya meyve ile de servis edebilirsiniz. Ben bağlı ve tereyağı ile tüketmeyi daha çok tercih ediyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza gitmeden abone olmayı unutmayın lütfen. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.